Herkese merhaba, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz NI number ee, yani bizlerin deyişiyle Nino ee, açılımıyla da ne insurance number. Ee, buraya geldikten sonra yaşanan en büyük problemlerden birisi de bu numarayı almak. Aslında çok büyütecek bir şey yok, sadece süreci bazen uzatıyorlar, bazen bekliyorsun, çok bekliyorsun, bazen işte red alıyorsun. Ee, Tabi bunda COVID'in de şey var, etkisi var, home office vesaire gibi ortamlar. Kapalı olduğu için bu süreç birazcık daha yavaş oluyor. Şimdi ben sizlere bizim aldığımız süreci anlatacağım. Onun yanında da işte çeşitli tiyolar vereceğim. Önce iki tane telefon numarası var. Bunları açıklama kısmına yazarım. İlk numara vereceğim. ilk numara başvuru için aranması gereken numara. İkinci numara da başvurudan sonra sorgulamak için gerekli olan numara. Öncelikle ilk numarayı arıyorsunuz. Aynen bura ihtiyacınızın olduğunu söylüyorsunuz. Bazen şey de yapabilirsiniz, e, tercüman da isteyebilirsiniz. Biz bir kere aradık, tercümanla baş, şey yaptık, talepte bulunduk. E, şu anda veremeyeceklerini, e, job center'a gelmemiz gerektiğini, hani yüz yüze yapılması gereken bir görüşme olduğunu falan söylediler. Sonra bir daha aradık. Bu sefer normal İngilizce konuşarak e, derdimizi anlattık. E, bu kez bize mesela şey yaptılar, kaydımızı aldılar. Yani demek istediğim şey şu, e, genelde aradığınızda ya çok meşgul oluyor, hiç ulaşamıyorsunuz ya da ulaştığınızda size şunu söylüyorlar. Lütfen işte e, job center açıldığında gidin gibilerinden size öneride bulunuyorlar. Aslında e, burada şunu yapmanız gerekiyor, ısrarcı olmanız gerekiyor, sürekli aramanız gerekiyor. Bir tanesi vermiyor, iki tanesi vermiyor, üçüncüsü tamam diyor, işte başvurumuza aldık diyor. E, bu da işte diğer e, Facebook gruplarında falan Telegram'da gördüğüm yorumlardan bir tanesiydi. Biz uyguladık e, oldu. E, Enayran Bura başvurmak için en az 1000 poundluk fatura kesmeniz gerekiyor. E, bu önemli. Size başvurudan sonra sizin evinize bir posta geliyor. Postada işte pasaport, BRP gibi belgelerin e, olması gerektiği söyleniyor. Bunların yanı sıra sizlerde e, hani bunlar orada yazmıyor ama genelde işte kira kontratı, vesaire gibi ya da şirketinizi aşırı dair kart, vizit, çeşitli birkaç harcamanız falan, faturanız falan birkaç tane bir şey daha koymakta fayda var. Bir de orada NI number'a number neden ihtiyacınızın olduğuna dair bir boşluk var. Oraya da doldurmayı unutmayın. Muhasebeciler bu konularda yardımcı oluyorlar. Gönderiyorlar size o metni. Ama sormazsanız göndermiyorlar. Sormanız lazım. Bunu doldurduktan sonra bekliyorsunuz artık bunun için bir süre limiti yok bayağı bir bekliyorsunuz sonra işte yavaş yavaş sorgulamak için aramaya başlıyorsunuz Sonra sorgulama kısmında belli bir süreden sonra gelmediğinde bir e-posta adresi var bu e-posta adresini de açıklama kısmında paylaşacağım O e-postaya yine hani başvurduğunuzu herhangi bir şekilde cevap alamadığınızda dair bir mail atarsınız o mailde İngilizce yazmanız gerekiyor. Size daha sonradan bir hafta kadar bir süre sonrasında dönüş yapıyorlar. Telefonla işte artık başvurunuzu gönderdik gelmedi mi tekrar gönderelim adresiniz bu mu değil mi gibi sorular soruyorlar. Tabi bunların hepsi İngilizce oluyor. Ondan sonra işte size sonuç olumlu ya da olumsuz bir şekilde geliyor. Burada sadece biraz ısrarcı olmanız gerekiyor. Takip etmeniz gerekiyor. Hani hemen vazgeçmemek gerekiyor. Bir de dediğim gibi olmazsa eğer herhangi bir dönüş alamazsanız mail atmanız gerekiyor. E, Sol trader ve e, limitetler için yani çok şu anda çok bir farklılık yok. Normalde e, limitetler daha çabuk alıyordu ama şimdi limitetlerden de bayağı bir red alan oluyor gördüğüm kadarıyla. Yani 2-3 kere başvurukta red alanlar falan tanıyorum. Bu nedenle e, tabi bunda birazcık Covid'in de şeyleri var. E, yani etkisi var diyebiliriz maalesef. Bu numaraya neye ihtiyacımız var? E, bu numaraya şundan dolayı ihtiyacımız var. E, vergi ödeme kısmında e, bize gelen bir tane daha numara oluyor. Bunları tabii muhasebeciniz takip ediyor. Numaraya zaten e, National Insurance Number geldiği zaman bunu muhasebecinize iletmeniz gerekiyor. O da sizin adınıza HMRC'ye kayıt oluşturuyor. E, tabii bir de şu var. Ben şimdi sole trader olduğum için kendim açısından anlattım. Dependent'ların da aynı şekilde olması gerekiyor. Mesela eşim başvurdu. Eşim benden çok daha basit, basit bir şekilde aldı. Onunki daha çabuk geldi. Onlar birazcık daha basit işte BRP, pasaport falan koyup göndermesi yeterli oluyor. E, Dependent'lar daha kolay alıyor. Dependent'lara da e, çalıştıkları yerde lazım oluyor e, NI Number. Şimdi NI N Number bir de şu konuda önemli. Uzatmada e, NI Number'ın olmasının daha iyi olacağı söyleniyor. Olmayanlar da olmayıp da başvuranlar da varmış iki bir şey bir yılda da üç yıl alanlar var. Genelde yoksa bir yıl falan veriyor diyorlar. Bunlar tabi söylenti net olarak bir şey ortada yok. Tabi olursa daha iyi olur. Dediğim gibi bu konuyu sıkı bir şekilde takip ederseniz sonucunu da alırsınız. Sakın şöyle bir şey yapmayın. Ben yeni geldim ya işte daha var bir, bir aradan bir iki üç ay geçsin öyle başvuru falan gibi düşüncelere kapılmayın. Çünkü bir yıl çok çabuk geçiyor. Zaten beklemesi çok e, uzun sürüyor. Bu nedenle yani geldiğiniz gibi adresinizi ayarladıktan sonra ilk faturanızı yani en az 1000 poundluk fatura kestikten sonra hemen başvurunuzu yapın ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.